kurtuluş ve kuruluş mücadelemizin isimsiz kahramanları, Viyana bozgununu 238 yıl sonra Sakarya Nehri boyları Polatlı ve Haymana'da durduran aziz şehitlerimiz. Yedi düveli bize getirmek için cepheden cepheye koşan, adını peygamberinden alan Mehmetçikler. Eşini ve oğlunu Çanakkale, Sarıkamış, Gariçya, Hicaz ve Yemen ellerinde şehit verip,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 Tarihimi öğreniyor, tabiatı seviyorum. Tarihimizin en uzun, en karanlık ve en sıkıntılı yılları. 1914-1918 tarihleri arasında 4 yıl süren 1. Dünya Savaşı'nda ölüm kalım mücadelesi verilmiş. Osmanlı Devleti, İttifak Devletleri yanında yer almış... Savaşta ağır yenilgiye uğramıştır. 7 düvelle 10 cephede milyonlarca şehit verdiğimiz 1. Dünya Harbi bitmiştir. Cephelerde kazanılan savaş, müttefikimiz Almanlar yenildiği için masa başında kaybedilmiş son kale Anadolu düşmek üzeredir. Yunan ordusu başkent Ankara yakınlarına kadar gelmiş, Polatlı, Haymana ve Sakarya Nehri boyları Yunan orduları tarafından işgal edilmiştir. Tüm Anadolu halkı Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarıyla Milli Kurtuluş Seferberliği başlatırlar. Sakarya Nehri boyları askeri tarihlerin kaydettiği en uzun sürecek Meydan Muharebesi'ne hazırlanıyor. Zaferler tarihimize altın harplerle geçecek Sakarya Meydan Muharebesi için ordumuz savaşa hazırdır. Viyana bozgunundan sonra çekilme duracak, taarruz başlayacak, düşmana dur denecekti. 23 Ağustos 1921 sabahı, Yunan ordusu Sakarya Irmağı'nın doğusunda bulunan Türk savunma alanlarına saldırısıyla savaş 100 kilometrelik bir alana yayılır. Düşmanın mevzi içindeki kritik hedefleri ele geçirme isteğine Türk ordusu var gücüyle direnir. Sakarya Irmağı'nın doğusunda çok şiddetli çarpışmalar meydana gelir. Yunan saldırılarına karşı Türk ordusu ağır kayıplar verir. Yunan kuvvetleri önemli mevzilerimizi bir bir ele geçirerek Polatlı'ya kadar yaklaşırlar. Bazı yerlerde Türk savunma hatları bölünür. Askeri birlikler arasında bağlantı kopar. Yunanlıların şiddetli taarruzlarına karşı ordumuz yer yer geri çekilmek zorunda kalır. Sakarya Obası, Polatlı ve Haymana bölgesindeki köyler... Vadiler ve dağlar tarihin en uzun süreli meydan savaşına sahne olmakta gönüllü alaylardan oluşan ordumuz etten ve kemikten kareler örmektedirler. Mehmetçik kanıyla zaferler tarihimize altın harflerle geçecek Sakarya Meydan Muharebesi destanını yazar. Tarihler 26 Ağustos 1921 Polatlı bölgesinde savaşın en şiddetli yaşandığı günler. Mustafa Kemal Paşa, Türk milletini başarıya götüren, tarihimize altın harflerle geçecek şu sözleri söyler. Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, Vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz. Düşmanın, başkent Ankara'ya ulaşma ihtimaline karşı önlemler düşünülmekte. Büyük Millet Meclisi ve hükümetin Kayseri'ye taşınması için planlar yapılmaktadır. Polatlı ve Haymana'da, çok çetin, kanlı çarpışmalar yaşanmakta, Karatepe bir gecede yedi kez el değiştirir. Mehmetçik, Mangalda ve Haymana bölgesinde ölüm kalım mücadelesi vermektedir. Allah, Allah iddalarıyla Sakarya Ovası inlemekte, bulunduğu mevzide sonuna kadar direnen Mehmetçik, bir gül bahçesine girercesine, Şehadet şerbeti içmektedir. 11 Eylül'de Türk kuvvetlerinin saldırısı tüm cepheye yayılır. Düşman 12 Eylül günü Sakarya'nın doğusundan sökülüp atılır. Büyük bozguna uğrayan Yunanlılar perişan bir durumdadır. 13 Eylül 1921 günü Güneş, Sakarya Ovaları, Polatlı ve Hayman Dağları'ndan zafer müjdesiyle doğar. Sakarya Meydan Muharebesi, Kurtuluş ve Kuruluş tarihimize altın harflerle geçer. 13 Eylül 1683'te Viyana bozgunuyla başlayan geri çekilme 238 yıl sonra Yine bir 13 Eylül 1921 tarihinde Sakarya Meydan Muharebesi zaferiyle Polatlı ve Haymana da durdurulmuş ve karşı taarruza geçilmiştir. Ankara ili Polatlı ve Haymana ilçeleri sınırları içerisinde bulunan 13.850 hektarlık alan Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı bölgesi ilan edilerek. 29 Aralık 2014 tarih ve 2014 Taksim 7.152 sayılı Bakanlar Kurulu kararı, 8 Şubat 2015 tarih ve 29.261 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Polatlı ve Haymana ilçeleriyle Sakarya Nehri boylarında, tarihi milli parkın sınırları tespit edilmiş, muharebenin yoğun olarak geçtiği alanlar, sınır içine alındığı için Tarihi Milli Park 14 parça araziden oluşmuştur. Sakarya Tarihi Milli Park Müdürlüğü şehitliklerinin hiyası için adeta seferberlik ilan edilmiş, çalışmalara zaman zaman Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Eroğlu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürümüz Sayın Nurettin Taş ve Atase yetkilileri de katılarak yapılan çalışmaları yerinde incelemiştir. Şu burası Şehada'nın yattığı yer, Allah hepsine rahmet eylesin, 81 inimizden işte geldik, sağlı sollu e, da e, kabirleri ve arkadaşlarımıza özellikle teşekkür ediyorum. Girişte hem gül bahçesi yapmışlar, hem de gül suyu kokusu vardı, hepsine de teşekkür ediyorum, e, tekrar rahmet diliyorum. Milli Park bölgesindeki şehitlikler, mevziler ve siperler Sakarya Meydan Muharebesi'nin aziz hatırasını bağrında barındırmaktadır. Şehit kanıyla yoğrulan bu topraklardan adeta şuheda fışkırmaktadır. Birçok subay ve gönüllerin şehit olduğu mangalda isimsiz şehitlerimizi bağrında barındırıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün mangalda yaptığı şehitlikte fatihalar okunup, dualar ediliyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz Sakarya Meydan Muharebesi'nin yapıldığı Polatlı, Haymana ve Sakarya Nehri boylarına şehitlerimize yaraşır bir şekilde yatırım seferberliği başlattı. Bu doğrultuda toplu şehit mezarları tespit edilip savaş alanları ve tarihi mekanlar düzenlenmektedir. Devlet ve milletimiz adına şehitlerimize vefa borcumuzu ödemektedir. Sakarya Meydan Muharebesi savaş alanlarının korunup gelecek kuşaklara aktarılması için başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanımızla devletin tüm kurumları şehit ve gazilerimize özel önem vermekte aziz hatıralarını yaşatmak için çok önemli çalışmalar yapmaktadır. Genel Kurmay Ata Se daire başkanlığıyla müşterek yapılan çalışmalarda jeoradar taramalarıyla yeni toplu şehitlikler tespit edilerek koruma altına alınıyor. Şehitler adına fidanlar dikilip şehitler anıtlarda yaşatılıyor. Aziz Sakarya şehitlerine vefa borcu ödeniyor. Şehitlerimizin rahmet, minnet ve şükranla anılmasına vesile olunuyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'müz Sakarya Zaferinin aziz şehitlerini Kartal Tepe'deki Mehmetçik Anıtı'yla abideleştirmiş. Dünya harp tarihine en uzun süren meydan muharebesi olarak geçen Sakarya Savaşı'nın geçtiği Karapınar Karargahı. Polattı Merkez, Karatepe, Dua ve Kartaltepe, Kocabayırtepe, Çaldağ, Yıldızdağ, Toydemir, Sarıçaltepe, Kocaderetepe, Kızılkırma ve İkiz Tepe, Türbetepe, Gazitepe, İnler ve Mangaldağ bölgesi, Tarihi Milli Park ilan edilerek koruma altına alındı. Bu bölgeler siz şehit torunlarını fatihalar okumak üzere ziyarete bekliyor. Sakarya Meydan Muharebesi şehitlerinin davetine, ne zaman icabet edeceksiniz? Yaklaşık 100 kilometrelik bir cephe üzerinde 23 Ağustos 1921'de başlayıp 13 Eylül günü sona eren harp tarihinin bilinen en uzun meydan muharebesi olan Sakarya Meydan Muharebesi sadece fiziksel izlerden ibaret değildir. Aynı zamanda Türk insanı için bir hafıza deposu, duygusal ve kültürel yenilenme mekanı görevini de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 ve şükranla anıyoruz sana dar gelmeyecek mahberi kimler taşsın gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın ey şehit şehit isteme benden makber sana aguşunu açmış duruyor peygamber